Evet arkadaşlar dördüncü videomuza hoş geldiniz. 22-12-2018 Cumartesi maçlarımız yine aynı arkadaşlar. 122, 120, 119 diğer videolar 4 videoyla. Sadece ilk yarı ikinci yarılarda seçenekleri değiştirdik. Yani kazanma ihtimalini artırdık. Amacımız Ganyon'u yüksek maçlar. 3 maç az maç ama çarpıldığında Ganyon'u yüksek. 3 misli bile yapsanız toplam 18 kuponumuz var. 54 lira yapar ama sonucunda bunların Ganyon'ları yüksek olduğu için... Verdiğiniz parayı 5-6 kat alma şansınız mevcut. E, bankoda yazabilirsiniz eğer kesin bildiğiniz varsa. Bütün kuponları o zaman daha fazla alırsınız. Hemen devam edelim sizi sıkmadan. 22-12-2018 Cumartesi. 122, 120 ve 119. maçlar. Bakın e, birden bire, 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 1'den 0'a. İlk yarı, ikinci yarı. 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 2'den 0'a arkadaşlar. 119, 0'dan 0'a, 1'den 0'a. Gördüğünüz gibi 3'ün üçlü ve ikili kombinasyonlarını yaptık arkadaşlar burada. 122 ilk 9 kuponumuz. 122 birdenbire diyor bakın 3 tane yazdık. 2'den 2 diyor. 122 2'den 2 yazdık. 1'den 0'a diyor. 122 1'den 0'a yazdık. Yukarıdan aşağı bunların hepsi ayrı ayrı birer tane kupondur arkadaşlar. 120'ye geçtik. 1'den 1'e 2'den 2'ye 2'den 0'a bakın birer tane yazdık. Birer tane yazdık, birer tane yazdık. 1'den den 2'den 2'ye, 2'den 0'a yani şu 3. 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 2'den 0'a, 1'den den 2'den 2'ye, 2'den 0'a 120. maçı 2 sıraya yazdık. 3. sıra 119, 2 ihtimal verdik 0'dan 0'a. Komple 9 kupona 1'den yazıyoruz. Bunların hepsini birer tane kupona dolduracaksınız. İsterseniz bu maçların aynısını oynayın, isterseniz başka maçları oynayın. Ben size kombinasyonu nasıl kurduğumu anlatıyorum arkadaşlar. Yani tutma şansını Yükseltiyorum arkadaşlar burada. Banko eklerseniz alacağınız para fazlalaşır. 18 kupona birden isterseniz banko koyabilirsiniz. Ama bu şekilde bile tutsa 54 lira 300 lira civarında per almanız mümkün. Eğer yüksek ganyanlı seçenekler gelirse arkadaşlar. Ama aldığınız pardon verdiğiniz parayı kurtarmanız çok mümkün. Şimdi devam ediyoruz. Biraz önce şunu kullanmıştık. Sıfırdan sıfırayı. Şimdi sıfırdan... Birden sıfıra seçeneğini kullanarak formüle devam ediyoruz. 29 kupon kuponu arkadaşlar. 122 bakın aynı. Birden bire, 2'den ikiye, birden sıfıra arkadaşlar. Gör evet buradan doğru. 3 ihtimal arkadaşlar. Bu da 3 ihtimal, bu da 2 ihtimal arkadaşlar. 122 birden bire, bakın 3 tane yazdık. 122'ye 2'den ikiye, 3 tane yazdık. 122'ye birden sıfıra, 3'üncü şu yazdık. Yani bunların hepsini birer kere yazıyoruz. ter kupona arkadaşlar. Bunları kuponlara geçireceksiniz. Böyle bir kağıtta yapın. Sonra 120 bakın. Birdenbire 2'den 2'ye 2'den 0'a. Birdenbire 2'den 2'ye 2'den 0'a. Birdenbire 2'den 2'ye 2'den 0'a. Birdenbire 2'den 2'ye 2'den 0'a. 3. olarak da bunu demin kullandım. Şimdi bunu kullanıyorum. Birden 0'a. Komple 8 kupona birden bunu yazıyorsunuz. Bunları da kuponlara ayrı ayrı geçiriyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi 18 kupon. 3 misli bile yapsanız arkadaşlar. Tutma şansı var ee, ve tuttuğunda da parayı 4'e 5'e katlama 6'ya artık sizin yazdığınız oranlara göre ya da bunun aynısını oynarsanız banko da ekleyebilirsiniz. Ama bunun aynısını bile bir oynarsanız tuttuğunda e, yine parayı fazlasıyla alma şansınız var arkadaşlar. Hemen şu ilk 9 kuponu tekrar göstereyim arkadaşlar bakın. Aynısını oynamak isteyenler varsa hemen videoyu durdurup büyütsünler arkadaşlar. Büyütün ve bu şeyleri bakın gördüğünüz gibi. İşte bu şekilde. Şimdi ikinci şeye geçelim. Belki izleyenler vardır. Biraz daha bekleyelim. Şimdi ikinci dokuz kupana geçiyorum. Gördüğünüz gibi aynısını oynayacaksanız yine buradan aynılarını yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, üç maç ama Ganya'nın yüksek maç. Aynısını yapabilirsiniz veya bu sistemi başka maçlar içinde seçip bu kombinasyonu bu formülü uygulayabilirsiniz. Banko maçta eklediğiniz alacağınız para misli, misli fazlaya Çıkar arkadaşlar. Bol şanslar. Bizi izlemeye devam. Videolarımız devam edecek. Pazar videolarına geçeceğiz. Cumartesi için 4 video çektik. Bu da Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Bolca kalın. Bol şanslar arkadaşlar.